بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك Allah'ım, bugün de beni sana tevekkül edenlerden, indinde saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl. İhsanın ey arayanların en büyük talebi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün duasında Allah'tan tevekkül etmemizi istiyoruz. Allah'tan istiyoruz ki bizi mütevekkil insanlardan, yani tevekkül edenlerden karar versin. Tevekkül nedir? Bakın niye tevekkül edelim? Niye istiyoruz ki Allah'a tevekkül edenlerden olalım. Bu iki her şey Allah'a mahsustur. Her şey Allah'ın elindedir. Her güç Allah'ın elindedir. Çünkü Kur'an'ın ayetine baktığımızda görüyoruz ki diyor ki eğer istiyorsan güç elde edesen, istiyorsan İyi yolu bulasan, istiyorsan doğru yolu bulasan tevekkül etmen gerekiyor. Ve çeşitli ayetlerde de biz bunu görüyoruz ki bir zayıf insan, bir zayıf bir şey illaki güçlüye sığınması gerekiyor. Ve en güçlü Allah'tır. Ve biz zayıf olan insan olarak en güçlüye sığınmamız gerekiyor. En güçlüye dayanmamız gerekiyor. Tevekkül etmemiz gerekiyor. Tevekkülün değeri, kıymeti budur. Yani çün İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki Eğer Allah'tan istersen Allah verer. Eğer Allah'a sığınarsan Allah yardımcı olar. Eğer Allah'tan bir şey dilersen Allah icabet eder. Bunun manası budur ki biz insanlar güçlü bir yere dayanmamız gerekiyor. Güçlü bir yerden istememiz gerekiyor. فَاِنْ اَزَمْدْ فَتَوَكَّلْ اَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ İrade <إِرادة> ettin, bir şey isteyeceksin, Allah'a tevekkül et. Ve Allah da O'na tevekkül edenleri seviyor. Çünkü niye? Çünkü Allah ganidir İhtiyacı yok. Hep bizim ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı gidermemiz için biz Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. As-salamu alaikum.